Aşağıdaki poligona 270 derece döndürdüğümüzdeki görüntüsü ne olur? Buradaki harf ve sayının ne ifade ettiğini merak ediyorsunuzdur. Bu bir dönüştürmeyi işaret ediyor. Ve bu örnekte uygulayacağımız dönüştürme, 270 derecelik bir döndürme olacak. Evet, şekli döndürerek bir dönüştürme yapacağız. Yani başka bir şekle dönüştüreceğiz. Ve bakalım, bu örnekte şekli, orijin noktası, orijin noktası etrafında döndürmemiz gerekiyormuş. Şahane! İşte burası orijin, yani 0,0 noktası. Hadi başlayalım. Şimdi bu turuncu noktalardan birini seçelim ve orijin etrafında 270 derece döndürelim. İşte böyle. Pozitif değerli açılardan bahsediyorsak, döndürmeyi saat yönünün tersinde yapmamız gerekiyor. Aynı trigonometrideki birim çemberlerdeki açılar için yaptığımız gibi. Evet buradan başladık. 90 derece döndürelim. 190 90 derece daha döndürelim. Ve toplamda 180 derece döndürmüş olalım. Ve son olarak 190 90 derece daha, bir 90 derece daha döndürürsek 270 dereceye ulaşmış oluruz. İşte bu. Bu kadar basit. Hadi buna benzeyen birkaç örnek daha yapalım. Mavi şeklin turuncu şekle dönüşmesini sağlayan dönüştürme nedir? Bu örnekte soruyu çözmemizi kolaylaştıracak araçlar yok. Yani mavi şeklin nasıl turuncu şekle dönüştüğünü bulabilmek için görsel yeteneğimizi biraz zorlamamız gerekecek. Zihninizde canlandırmaya çalışın. Bunun gibi soruları çözdükçe bunu çok daha iyi yapabileceksiniz. Neyse, gelin mavi şekil üzerinde bir nokta seçelim, bu noktanın turuncu şekil üzerinde nereye geldiğini bulmaya çalışalım. Sol üst köşeyi işaret eden bu noktayı seçelim. Turuncu şekle bakacak olursam, aynı noktanın bu sefer sağ alt köşeyi işaret ettiğini görüyorum. Demek ki dönüştürme sonucu, bu nokta buradan buraya taşınmış. Sol üst köşeyi işaret ederken şu anda sağ alt köşeyi işaret ediyor. Yani tam tamına 180 derece dönmüş. Hadi bir tane daha yapalım. 270 derecelik bir başka döndürmeyle dönüştürme yapmamız isteniyor ve bunun sonucunda bunun sonucunda aşağıdaki poligonun görüntüsünün ne olacağı soruluyor. Daha önce de yaptığımız gibi bu noktayı 270 derece döndürelim. Koordinat ekseninin 4'te 3'ü boyunca. Hmm, bu noktayla işimiz biraz zor olabilir. Onun için daha kolay bir nokta seçelim. Evet, bu noktayla 270 dereceyi daha iyi görebiliriz. 90 derece döndürüyorum. Bu şekilde 180 derece oluyor. Ve bu da 270 derece. Bu kadar. Hepsi bu.